Çocuk, hikaye okuma etkinliğimize devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, büyükler, küçükler, ablalar. Bugünkü hikayemizin başlığı El-Ka'a kull El-Ka'a kull Yani leziz, lezzetli pasta. Kanat Sayıdete Mina Mina Hanım idi tamam mı? evet öğretmen olarak çalışıyordu Tamam mı? Tamam mı? Tamam yine Tamam mı? Tamam mı? severdi? mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? yani mı? Hazırlamayı da çok severdi, çok hübben şediden, şediden fiili mutlak, mifolu mutlak olarak da şey yaparız. Ya yani nasıl bir sevgi şediden, evet. Ve kânet tıddu <tü iddû> ve hazırlardı bir mümmejmuatı değişik çeşitli min asnafi't-ta'ami yemek çeşitlerinden yemek sınıflarından yemek kısımlarından değişik şekillerde yaparlar ellazizi lezzetli yemek çeşitlerinden yani çeşit çeşit yapardı limen liatfaliha liatfalihi çocuklarına LİTİFLİHE ÇOCUĞUNA, LİTİFLİHE iki ÇOCUĞUN, LİETFƏLİHE ÇOCUKLARINAM. Kimmiş bu çocukları? SEMER VE Kerim VE HANAN Üç tane çocuğu varmış. SEMER, Kerim VE HANAN VE ZEĞTE YAVMIN Bir gün ZEĞTE YAVMIN bir gün Aaddatü seyyidatü hazırladı Müne, Müne Hanım li atfalih, çocukları için ba'd kaki biraz pasta ve birkaç pasta çeşidi. Pasta sayılabilen şey olduğu için birkaçta diyebiliriz. Ba'du arkadaşlar Sayılabilen şeyler için birkaç, sayılamayan şeyler için de biraz anlamı taşıyor. Yani bazı. Ve ba'de zuhreyi, öğleden sonra, kabla zuhreyi, kable, ba'de, sonra. Kable el ve ba'de el mavut. Kable el bi'se ve ba'de Mesela kable el bi'se, elçilikten önce ve ba'de el elçilikten sonra ve ba'da zuhri öğleden sonra indeme adu döndüklerinde döndükleri vakit minel medreseti bakın ade ade, adu ade hangi harfi celle kullanıyor arkadaşlar min min adu minel medreseti adu minel medreseti uddu minel medreseti uddu minel haccı, uddu minel umreti uddu minel sugi Kademelehum, onlara sundu, onlara takdim etti. Lhüm, lhüm lisemr ve kârim ve hanan. Nam. Asiye'de Mona, Mona hanam, kâke pastayı, ila jani bil halibi. Ah, ha, bire. Sütün yanında pastada sundu onlara ya. Yani. <gülüyor> fecelesu oturdular ile mâ ile tıttı âmi yemek sofrasına ve istemti al etfalü ve çocuklar gıdalandı yedi bil vecbeti sâhineti sıcak öğünle sıcak öğünle ne yaptılar? gıdalarını aldılar yemeklerini yediler süt ve pasta tadep Kaleti Se de tümüne münah Hanım bu dedi kime dedi lisemer Semara İibnet de bu bayli ibne he Saeti küçük kızı Semara dedi kiheler kabine ister misin bu zu ed değer misin filme ziidi daha ister misin Biraz daha vereyim mi minel ke'ki? Pastadan biraz daha ister misin ya Semer? Semer, kızım. Pastadan biraz daha ister misin? Bakın, soruyor. Anne yüreği ve Semer. Evet. Kâle Semer o. Semer dedi ki, la, hayır dedi. Halbuki ne, teşekkür bile yok. La, hayır. Evet, hayır. Evet. Evet. ولاستمر الطفلان الآخران ديار iki çocukta devam etti fil istimtaai qidalanmaya yemeye faydalanmaya bi بتناول الطعام yemaa ye devam ederek istimta' faydalanmaya devam etti wa kullu minhuma wa her birisi ''Ala inha'il hissati min alka'aki'' Evet, ve her birisi nedir? E, tekrar okuyacak olursak satırı Fakale kâle semeru'' ''Semer'' dedi ki e, ''La'' ''La'' ''La'' ne demek dedik? ''Hayır, istemiyorum'' ''Ve istemehret tıflâni'' dedik Wa stamara atiflan al-akharani iki çocuk semerin diğeri ki kardeşi de yemek yemeye devam etti yani teşekkür ederim anneciğim sağ ol ellerine sağlık demediler. Wa kullu minhum mutelihfun ve kullu minhum mutelihfun ve her birisi arkadaşlar mutelihf arzulu yani neyi arzulu? Ale enha hi satah kaki Yani e, payına düşen pastadan payına düşen bölümü bitirip hatta yakruca yani pasta mı bitireyim de çıkıp arkadaşlarıma oynamaya başlayayım hatta yakruca çıkmak için liyl'aba oynamak için ma asdiqahi arkadaşlarla oyun oynamak için çıkmaya nedir arzuluydum bir an önce bitireyim de Sümme aradat, sonra sundu es seyyidetü müne, müne hanım el pastayı ale kerimin ka'ileten kerime yönelerek, şöyle dedi "Helter tergabu fil mezidi daha ister misin min el ka'ki pastadan biraz daha ister misin? az önce semera söyledi, şimdi oğlu kerime de söylüyor ve ve Eylan, ve o da ecebe bir iktidabın ve bir süratin hızlı ve ef bir şekilde la dedi. La. la. Yani istemiyorum. Ama aslında ne demesi lazımdı arkadaşlar? Ne demesi lazım? Teşekkür ederim anneciğim. Ellerine sağlık. Sağ ol. Çok iyi olmuş. Ama kısa ve hızlı bir şekilde La dir hay. Ve kullu kullu min Samar ve Karim nesiye en yekula yani Samar ve Karim demeyi unuttu. Nesiye unuttu en yekula demeyi. Ne demeyi? Şükran. Teşekkür ederim demeyi unuttu. Qara Karimü li Samar. Kerim semer dedi ki Heyye, Haydi esra çabuk ol veşrebi ve iç kubel halibi Haydi hızlı ol da süt bardağını iç fincan ne hızlı ol ve beyneme kanet ve o esnada iken Semer Semer iken teşrebu halibehe sütünü içerken H Han o Hanan başladı Te konuşmaya etkinliğinden el medresi okul etkinliğinden bahsetmeye başladı elleti iştereket katıldığı etkinliğe katılmış Fihe katıldığı için yani içinde yer aldığı etkinlikten bahsetmeye başladı. Ze alikel Bugün bugün içinde katıldığı okul etkinliğinden bahsetmeye başladı. Ve qalet <gülüyor> ve annesi dedi ki ummi'l azizeti aziz değerli anneciğim. Sel çıkacak fassuna sınıfımız finuzetin bir gezintiye ''İlel hadikatil yabaniyeti'' Japon bahçesine gezintiye çıkacak. ''Yevmel cumatil kadim'' mi? Gelecek Cuma, Japon bahçesine gezintiye çıkacak bizim sınıfımız anne. ''Hel yumkinuni'' Benim için mümkün mü? ''En ezhebe'' gitmem. Zumelai Arkadaşlarımla birlikte fil fasli sınıftaki arkadaşlarımla birlikte gitmem imkanım var mı? Fe qata'aha kerim kerim onun sözünü keserek li <gülüyor> yghizaha onu kızdırmak için la la mümkün ki ذلك hayır seni sana mümkün değil yani gidemez "Kahat, "Fakat Hananu, Hanan dedi ki, yani ve öyle ve o üzülmüş, kırılmış idi Özküt, ente Sen sus la es ben sana sormuyorum. Bel sormuyorum. Bel sormuyorum. Bel sormuyorum. Bel Bilakis anneme soruyorum Bel sormuyorum. Bel sormuyorum. Bel sormuyorum. Bel doğrusu olan, güzeli olan, en terkeze e, le, minalafda leke senin için doğru olan, eftal olan, en terkeze fi vajibatı kel medresiyeti. Fi me, evet, en terkeze o evet evet fi ma vajibatı kel medresiyen. Yani doğrusu doğru olan, eftal olan, üstün olan senin ev öde okul ne odaklanman gerekiyor. Yani ev ödevlerini ihmal ediyorsun. لم <gülüyor> testemti as seyyidetü müne لم testemiy pardon, لم tes dinlemedi, duymadı. As seyyidetü müne müne hanım duymadı. E, ile mâ kâne olan şeyi Kullu min hanaan ve kelim ya kulanhi. Yani kelim ve hanaan söylediklerin hepsi hiçbir esnede duymadı. Kana kulu ma tufekru fee. Yani tüm düşündüğü şey annenin tüm düşündüğü şey, kulu ma tufekru fee. Hoa an Tıfleyhe, iki çocuğun lem yücibe cevap vermemesidir. Vermedi. Aleyhe, kendisine bir şeklin layık. layık oldu, uygun oldu. Şekilde ne yapmadı? İki çocuğu da cevap vermedi. Yani karşılık vermedi. Doğrusu neydi çocuklar? Eline sağlık anneciğim, teşekkür ederiz. Demekti. Yani çünkü Oğlum biraz daha pasta vereyim mi? Kızım biraz daha pasta kek ister misin? Hayır. Diye cevap vermek yerine. Evet. لَقَدْ اَعَدَّتْ لَهُمَا لَقَدْ اَعَدَّتْ لَهُمَا Onlara o ikisine sundu. Hazırladı. اَعَدَّ ediyor يُعْدَتْ Hazırlamak. اَلْكَعْكَ Pastayı خِلَالَ النَّهَارِ Gün boyunca bihenânin azimin büyük bir şefkatle büyük bir sevgiyle ve lâkinnehüme <gülüyor> lakin o ikisi <gülüyor> lem yuqaddirâ takdir etmediler yani değerini bilmediler hâve <gülüyor> minhâ yani kendisinden neşet eden Emeği, sevgiyi, fedakarlığı ne yapmadılar sevgili çocuklar? Takdir etmediler arkadaşlar. Kana meşgûleyni munşagileyni tamamen, bi elâbihime. O ikisi ve kelamihime. İkisi konuşmaları ve oyuncaklarıyla meşguldü münşagilyeyni bakın münşagilyeyni meşgul idiler tamamen tamamıyla meşgul idiler bi elabihime oyuncaklarıyla ve kelamihime ve konuşmalarıyla velem yehtemme ve önemsemedi ikisi de bişi'urihe hisleriyle alel itlaki asla annelerinin hislerini önemsemediler لَقَدْ اَحَسَّدْ بِجُرْحٍ شَد۪يدٍ Muhakkak ki büyük bir acı, büyük bir yara hissetti. Yani yaralandı. Kalbi ah etti. Burada noktayı koyuyoruz. Bakalım bir sonraki videomuzda çocuklarla anneler arasında nasıl bir gelişme yaşanacak, Hepiniz esen kalın, abone olmayı unutmayın.